ve karşında dur. Eski birader o. Yanındaki kim al? Öğrettim Timosha. <gülüyor> Öyle önemli bir operasyon. Bak kolu. Ne şifhi oğlum. Sıralı saldırı yaralı var. Allah aşkına. Kimler yaptı bunu? İngiliz ajan Amy Jones Ivan'a yaptırdı bunu. Haptor'da operasyonun bir parçası. Ağdaki ah! de adam bırakırsan sakın gelme böyle demişti arkadaşım bırakmadım dedi. Sipahi yeni bölümüle pazartesi Show TV'de.